Bu videoda geleneksel açık piyasa işlemleri ile niceliksel genişleme arasındaki temel farka bakacağız. Amerikan Merkez Bankası açık piyasa işlemleri yaptığında yaptığı şey şudur. Para basmaktır. Para basmak illaki nakit olmak zorunda değil elektronik para da olabilir. Ve bu parayı çoğunlukla açık piyasadan kısa dönemli hazine kağıda almakta kullanırlar. Bu yüzden açık piyasa işlemi olarak isimlendiriliyor. Dolayısıyla karşılığında hazine kağıdı almış olurlar. Ve bunun bütün amacı hazine kağıtlarına olan talebi arttırmaktır. Dolayısıyla bu kağıtların değerini arttırmaktır ve de tabii ki faiz oranlarını düşürmek. Ama gözden kaçırılmaması gereken nokta bu basılan para bankacılık sistemine dahil olur. Çünkü hazine kağıtlarını vatandaşlardan, bankalardan ya da şirketlerden satın alır. Ve bu kişiler de bu parayı alıp, hazine kağıtları karşılığında aldıkları bu parayı bankalara yatırırlar. Belki paralarını şuradaki bir nolu bankaya ya da şuradaki iki nolu bankaya yatırırlar. Ve şimdi bir ve iki nolu bankalarda para miktarı arttığı için para arzı yukarıya gitmiş olur. Arz artar ve stoklara olan talep de artar. Şuradaki nakit para, şu da stoklar. Şunlar stoklar, stoklara olan talep artıyor. Belki bu para sisteme girmeden önce belki 2noğlu banka stoklar açısından sıkıntıdaydı. Ama şimdi insanlar 2noğlu bankaya para yatırdığı için artık 2noğlu bankanın buna ihtiyacı yok. Dolayısıyla para arzı artarsa paraya olan talep azalır. Özellikle stoklarla ilgili konuşuyorum. Şurada baz para hakkında konuşuyorum. Ve o zaman bankalar arası gecelik borçlanma oranı düşer, paranın değeri artar. Şu merkez bankası fon oranı hedef oranda diyebiliriz. Dolayısıyla merkez bankası fon oranı diyeceğim. Merkez bankasının bu merkez bankası fon oranı merkez bankasının bankalar arası gecelik stok borçları için belirlediği hedef orandır. Şu, Merkez Bankası fon oranı ve düşmeye başlayacak. Ve bu, Merkez Bankası'nın Merkez Bankası fon oranını tutmak istediği yer. Şimdi şu an içinde bulunduğumuz gibi bir duruma hızla gidelim. Ve bu durumda Merkez Bankası fon oranı sıfır. Ama banka, ekonomiye daha fazla para pompalamak istiyor. Ve bunu daha doğrudan bir yolla yapmak istiyor. Dolayısıyla yaptığı şey para basmak. Ama bu parayı başka şeyler almak için kullanıyor. Daha uzun dönemli borç satın alabilir. Dolayısıyla daha uzun dönemli kağıtlar satın alabilir. Belki 10 yıllık hazine bonoları satın alabilir. Ya da tümüyle çok farklı varlıklar, belki ev kredisi destekli kağıtlar satın alabilir. Buradaki amaç sadece para arzını arttırmak değil. Niceliksel büyümenin amacı, belki de piyasanın belirli bölümlerinde olup biteni yumuşatmaktır. Ve ev kredisi destekli kağıtlarda bir kitlenme, bir kilitlenme olduğunu düşünüyorlar ve o nedenle bu piyasaya giriyorlar.